insanlar beyin tümörüyle ilgili nasıl bir rahatsızlık yaşar? Beyin tümörünü kısaca bir tanımlarsak e, oradan dilerseniz başlayalım. Tabii. Şimdi tümör bir şişlik demek aslında. Yani tümör dediğimiz şey herhangi bir yerde olan şişlik. Katı şişlik demek. Evet. E, beyinde olan şişliklere de beyin tümörü diyoruz. Bunlar e, iki türlü olur. İyi huylu ve kötü huylu şeklinde ayırabiliriz. Vücudun bütün her yerinde olabilir bunlar. Her yerinde olduğu gibi beynimizde de olabilirler. İyi huylu olanlar ve kötü huylu olanlar dedik. Kötü huylu olanlar beynin kendi hücrelerinden kaynaklandığı gibi başka yerden de gelebilir. Buna da metastaz diyoruz. Hani Mesela akciğer veya işte mide veya başka yerlerin kanserleri de beyine gelebilir. Onlara da metastaz, kötü huylu tümör diyoruz. Beynin kendi kötü huylu tümörleri var. Bir de dediğim gibi başka yerden gelen kötü huylu tümörler olabilir. Tümör dediğim gibi şişlik vücudun herhangi bir yerinde olabilir. İyi olanlara iyi huylu tümör, kötü olanlara kötü huylu tümör veya kanser diyoruz. İki ayırıyoruz. Kötü evet. huyullarına kanser diye teşhis ediyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi şu ne kadar önemli işin doğrusu. İki çeşitlerini saydık ama bunların acaba çeşitlerin içerisinde daha hafif olanı, az te e tehlikeli olan ya da evet. hayatımızı şuralardan zorlaştıran ya da kolaylaştıran ya da hayatımızı hiç olduğu ile olmadığı ile etkilemediği kısımlar var mı? Yani buradan sormak istediğim şey beyin tümörünün çeşitleri diye adlandırdığımızda. Evet. Biraz burayı açabilirsek hocam. Tabii.